Denklemi çözün ve denklemi sağlamayan cevapları eleyin. Peki, eleyelim. Burada sağlamayan çözümler olarak bahsettikleri, rasyonel denklemleri çözdüğünüz zaman, bazen çözüm olarak çıkan, ama denklemi sağlamayan ifadeler buluruz. Bunlar sağlamayan çözümlerdir. Şimdi denkleme bakalım. Elimizde x kare bölü x artı 2 eşittir 4 bölü x artı 2 var. Başından itibaren bu denklem için bir çözüm olacak mı bilmiyoruz, ama denkleme ilk baktığımızda x eşittir eksi 2 çıkıyor. Fakat bunu paydaya koyarsanız aşağısı 0 olacak. Ve 0'a bölmek denklemi tanımsız yapacak. Yani en baştan x eşittir eksi 2'yi eleyeceğiz. Çünkü x eksi 2 olamaz. Denklemin iki tarafını da tanımsız yapıyor. Bunu çıkararak yolumuza devam edelim ve çözmeye çalışalım. İlk olarak paydadaki x'lerden kurtulalım ve denklemin iki tarafını da x artı 2 ile çarpalım. x artı 2 bölü x artı 2 eşittir 1. Ve x artı 2 eşit değildir 0'dan, denklem x kare eşittir 4 olarak sadeleşir. İki taraftan da 4 çıkarırsak, düzgün ikinci dereceden bir denkleme benziyor değil mi? x kare eksi 4 eşittir 0 oldu. İki taraftan da 4 çıkardım ve böylelikle ifadeyi çarpanlarına ayırdık. Denklem, parantez içinde x artı 2 çarpı parantez içinde x eksi 2 eşittir 0'a dönüşecek. Ve eğer iki ifadenin çarpımı 0 ise, her biri tek tek 0'a eşit olur. Bu bize, x artı 2 eşittir 0, ya da x eksi 2 eşittir 0 bilgisini verir. Bu denklemde iki taraftan da 2 çıkarırsanız, x eşittir eksi 2. Şu denklemde de iki tarafı 2 ile toplarsanız, x eşittir 2'ye elde edersiniz. Bu iki değer de az önceki denklemi 0 haline getirir. Şimdi bunlardan bir tanesini elememiz gerekiyor. Çünkü, x'in eksi 2 olamayacağını baştan biliyoruz. Bu denklemi sağlamayan bir cevap. Denklemi çözdüğümüzde bu sonuç çıkıyor. Ancak denkleme koyduğumuzda, denklemi tanımsız yapıyor. Yani buradaki tek çözüm kümesi elemanı x eşittir 2. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. 2 üs 2 eşittir 4, bölü 2 artı 2 eşittir 4, bu da 4 bölü 2 artı 2'den sonuç olarak 1'e eşittir, sonuç 1 çıkar.